Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün arkadaşlar efsane bir market koyun Artık ne derseniz öyle bir botla karşınızdayım gençler Altyapı almak için gençler Açıklama kısmındaki e, Discord sonucumuza geleceksiniz Kayıt olacaksınız arkadaşlar Ondan sonra buradan abone rol bilgi kanalını okuyacaksınız sonra abone rol alma kanalına böyle SS atacaksınız Ondan sonra gençler altyapılar kanalından altyapılar sunusuna gireceksiniz Sonra arkadaşlar görsel paylaşımı bakın farklı bir SS çekip atacaksınız aynı ses atmayacaksınız Ondan sonra işte usta yetkili rolünü şöyle gençler Eştek usta yetkili rolünü etiketleyeceksiniz. Ardından size böyle rolünüzü üredeceğiz. Ondan sonra genişler altyapılara böyle erişebileceksiniz. Şimdi e, genişler e, kaliteli alanında seslediğim şu üyeler de görsün. Hemen şöyle genişler koyun yardım yazalım. Başlayalım. Notumuz böyle gençler. Gördüğünüz gibi çoğunlukla da var aynısı. Menü bayağı büyükmüş yalnız. Neyse. Şimdi bakın burada öncelikle bir coin set aç yapalım. Coin sistemini açalım. Şimdi gençler 10 harften uzun bir şey yazın. Random atın. 10 harften uzun olacak. 10 harften uzun bir şey yazın. Random atın. Tamam şimdi mesela Eee Hemen Memori etiket Coin dedim. Arkadaşlar ve para miktarı 2 dedim. Nasıl geldi bu iki koyun gençler? Şurada bakın main'e geldiğinizde, de. Chondic.com'ta şeyi Burada bakın 61. satırda Trump'a selamlar. Ee, 10. bak mesaj mesaj count length 10 yazıyor. Burada diyor ki kanka şu iki satırda diyor ki eğer bu adamın yazdığı mesajı onsa mesaj 10'sa, sen bana iki koyun ekle diyorsun. Sen burayı 20 de yapabilirsin, burayı 10'da da yapabilirsin, 20 de yapabilirsin sana kalmış artık özgür herhalde ne kalmış şimdi geldik gençler büyük kısma kuyun rol kuyun rol gençler kuyun rol diyorum tabi bu yönetici olacaktır yani mesela kuyun ee, rol diyelim neyi verelim gençler kayıtçı rolünü verelim kayıtçı rolünü neyi de verelim altı da verelim altı da e, aynı şekilde memosan at şeyine random at yine random random Evet gençler bakın memo Hemen şöyle tekrardan bir koyun memo yapalım gençler koyun memo yapalım Evet gördüğünüz gibi 8 koyunu var ee, 8 coin'i var ve kayıtçı run'unu verdim. Burada şey, 20 harfi geçince ayarladık, o yüzden e, orada farklı gösteriyor. Kayıtçı run'unu verdi, ayrıyeten gençler, ben 4 e, coin'e 2 run'unu da ayarlamıştım. O yüzden onu da verdi gençler. Böyle çok güzel bir rütbe atlamış sistemi yapabilirsiniz yetkiler arasında, yetkiler arasında. Şimdi geldik market özelliğimize gençler. Market diyor bana. Ee, bu arada da bu botu QuickDB kullanarak yaptık. Bu şeyse 16 sürümünü yüklemenizi e, şiddetle öneririm gençler. Yani kusura bakayım biraz şiddet olacak ama e, hani 17 yüklerseniz DB yüklenmez ben denedim zaten dur. Şimdi market diyorum. Markette göz gibi zaten birşey tutuyor yazmışım da. Market ekle diyorum. Ondan sonra ödülümü yazayım Chrome dedim. Sonra e, kaç koyun olsun? 10 koyun olsun. Ondan sonra ne diyelim? E, https://youtube.com e, e, dedim slash chrome 85 dedim alalım yazalım evet market eklendi gençler hemen şöyle market dedim hemen 10 harfi geçecek bir şey atalım ben de şöyle gençler coin hemen coin'ime bakayım 20 coin olmuş satın al diyorum nokta satın al e, markete bir daha bakayım bir dakika Satın al diyorum gençler. Markette neymiş krom varmış. Krom dedim. Satın al krom dedim. Ödülümün adını yazdım. Bir eşya başarıyla satın alındı diyor arkadaşlar. Ee, buraya da zaten atıyor bakın. Bu ödülü satın almış diyor gençler. Ondan sonracığıma gördüğünüz gibi aslında burada da attık gençler bize ödülümüzü. Ya sistem bu kadar ya, bayağı bir güzel aslında yetkililer arasında Bu arada yetkili demişken yani gençler şununla hemen söyleyeyim Discord sunucumuzda yetkili alımları açık arkadaşlar Duyurular kanalına gelip şu alımdan katılabilirsiniz gençler ee, Zaten rütbe sisteminde yakın zamanda oraya ekleyeceğiz geliştirip Onun dışında arkadaşlar bir market sunucu sadece özel bot yapımı vesaire vesaire gelebilirsiniz Oraya da yakında duyuracağız zaten bugün veya yarın duyururuz Şimdi gençler altyapıyı aldınız, abone aldınız aldınız, altyapıyı aldınız, tamam. Şimdi buradan ayarlar.json'a geleceksiniz. Buradan e, prefiksi sahip ID ve honor ID'yi gençler değiştireceksiniz. E, token'i de buradan değiştireceksiniz gençler. Ardından arkadaşlar e, yani buradan e, bu arada token'i de arkadaşlar discord.com.slashdv.lapus'a girip e, bot kısma girip çok token yazıp alacaksınız yani çok kopya edeceksiniz sonra npm e iyi diyeceksiniz bütün modülleri yükleyecek arkadaşlar modülleri yükledikten sonra yüklediğini vapsayıyorum market butuna geleceksiniz başlatmakta batı açacaksınız arkadaşlar e buradan botumuz zaten başlayacak arkadaşlar. Başlat kapattığınızda da bot kapanacak. Vücut stüdyoyu kapatabilirsiniz başlat pat açıkken. Neyse arkadaşlar, e, videomuz buraya kadardı. Altyapı almak için arkadaşlar, Discord sunucuma geleceksiniz gençler. Üye rolü alacaksınız tepkiye tıklayıp, sonra buradan abone rol bilgi kanalına okuyup dediğim gibi abone rolü alacaksınız. Sonra altyapı kanalına gelip gençler, buradan görsel paylaşımı arkadaşlar. Farklı bir satacaksınız. Usta yetkili rolünü etiketleyeceksiniz. Ve sizde ronunuzu vereceğiz buradan altyapılara ulaşabileceksiniz arkadaşlar Video sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar Bu videoda bana yardımcı olan üyelerime de ayrıca teşekkür ediyorum Videoyu like ve yorum atmayı unutmayın gençler Eğer de değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar Çok güzel altyapılar gelecek yakın zamanda takip yakın arkadaşlar Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay